Nisa hiç topluma girmek istemiyordu. Devamlı evde, e, bizle beraber durmak istiyordu. Duygularıma zaten hakim de olamıyorum ama çok bambaşka bir hayat. Yani hani 3 Aralık Engeller Haftası diyorlar ama hayatın aslında gerçeği bu. Çocuklarımız bize nasıl ayakta durmamızı gerektiğini, nasıl bir anne baba olduğumuzu ve nasıl bir birey olduğumuzu bize öğretiyorlar. Biz Çorlu Tekirdağ'dan buraya geldik. Buraya tedavilere geliyorduk ama eşim fabrikada çalıştığı için maddi ve manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ankara'nın genelini araştırdık gerçekten de. Enver Demiral Başkanımız engellere çok büyük, kol kanat geldiği için, sahiplendiği için, ailelerin bizler de varız, sizlerin yanındayız, yalnız değilsiniz demesiyle biz e, karar verdik. Buraya geldikten sonra benim kızım hem konuşmayı hem sosyalleşmeyi ya biz de bir anne babaymışız, çocuğumuza varmışız gibi gösterdiler. Benim kızım buraya geldiği zaman spor dersine göre, cumhuriyetçesine görüyor. orada güzel çok etkinlikler kendini kalkındırdı. Ben de yürümek istemezken Cumhur Hocası ile koşuyor. Onunla beraber bir görün palyanço oluyor, anne bak falan diyor, onlarla mutlu oluyor. Benim kızım buraya gelmediği zaman uyku uyuyamıyor ve hocalarını görmediği için anne alkış diyor, buraya alkış diye biliyor. Yani o kadar sevinerek geliyor ki burayı bir eğitim olun diye de bir aile gibi yani buraya geldiğimiz zaman karşılaması olsun buradaki hocalarımızın ve hani e, danışmalı da olsun bir ilgi alakalısının benim kızım o kadar mutlu olduğu ki anlatamam size. Kim benim aşkım? Evet. <gülüyor> Bütün çalışanlar olsun ellerine emeklerine sağlık gerçekten de takdire şayan çok güzel emek vererek bizlere sahip çıkıp da kol kanat geriyorlar. Lütfen sizler de çocuklarınızı evde tutmayın. Onların da bir birey olduğunu, onların da bizler gibi ihtiyaçları olduğunu ve bizler gibi kalkınmak istediği hiçbir zaman unutmayın. Başkanımız ne için yapmış? Bizler bir aile olalım, beraber birbirimizi kenetlenelim, çocuklarımıza, ailemize sahip çıkalım diye bunlar oldu. Burada bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Aile yaşam merkezi değil, burası bizim yerimiz.